pozitif kenar tetikleme kontağının yani F kontağının yaptığı işi F kontağını kullanmadan yapacağız. F kontağının yaptığı iş neydi? Girişindeki sinyal sıfırdan bire çıktığında F kontağa çıkışına bir çevirin kadar bir çevirin süresince çıkış veriyordu. Yaptığı temel iş buydu. Bu işi kontağın kullanmadan yapacağız. Örneğin İmpot 0.0 butonuma basacağım. Q0.0 çıkışımı çalıştıracağım. Ha güzel tamam bastık çalışıyor. Ama burada nedir? Elimiz butona basılı olduğu sürece Q0.0 çıkış verecektir. Ben bunu istemiyorum. Bir sonraki çevrimde bu çıkış kesilsin. Tamam mı? Şimdi burada yardımcı başka elemanlar kullanacağım. Örneğin, merkez 0.0 veya memori 0.0 kullandığımızı düşünün. Ne olacak? Inputa bastım mı 0.0'a? Bastım. Kapalı üzerinden Q0.0 çalıştı mı? Çalıştı. Bir sonraki çevrimde, bir sonraki çevrimde benim bunu açmam lazım ki, bir sonraki çevrimde, benim bu konta açmam lazım ki, sadece Q0.0 bir çevrimde çalışsak. O zaman, ben alta, Gelip merkez 0.0'da çalıştırırsa, Tamam mı? Bakın şimdi ne oldu input 0.0'a bastı mı? Bastı. Kapalı üzerinden çalıştı mı? Tamam. Çalıştı. Daha sonra aşağı satıra indi input 0.0'a basılı mı? Evet. Basılı. Merkez çalıştı mı? Evet. Çalıştı. Şu anda bakın bir iki çeviri İkinci çevrim diyeyim. Hatta devam edelim. Üçüncü de arayalım. Birinci çevrimde. Buston input 0.0 1 Q0.0 1 mi? 1 olmadı mı? 1 oldu. Aşağı iniyorum. Merkez 0.0'da 1. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bir sonraki çevrime dönüyorum. Bir sonraki çevrime döndüğüm zaman Merkel artık ne? Açılıyorum. Bir. 1. olduğu için bu kontağı açtı mı? Açtı. Açtı. O zaman evet. ikinci çevrimde hala 0.0'a basıyorum 1. Ama 0.0 Merkel kontağını açtığı için çalışmayacak. Yani 0. İniyorum aşağı satıra. Aşağı satırdan Merkel 0.0 Yine çalışmasını sürdürüyorum ikinci çevrime bakalım ikinci çevrimde de yine aynısı hala inputa basılı hala burası açık hala burası sıfır aşağı satır iniyorum buraya basılı adresini getirin merkel çalışıyor aynı çalışma şartları ikinci çevrimde de üçüncü çevrimde de devam ediyor şimdi acaba butondan elimi çekmem sırasında bir numara olur mu ona bakıyorum butondan butondan elimi çektim butondan elimi çektim Butonlar elimi çektiğim zaman Devreyi nerede yakaladı? Burada ne diyelim? Buton sıfır oldu Yani giriş sıfır olduğu zaman elimi çektiğimde Şimdi Açıldı mı? Evet, açıldı sıfır oldu mu? Hı -hı. Oldu Burası hala ne? Bir önceki çalışmada ne var hafızalarında? Bir, Bir var Açık mı? Evet, evet. Açık Sıfır şimdi, mı? Sıfır. Aşağı iniyorum. Açıldı. Sıfır oldu mu? Oldu. Nerede durdu mu? Durdu. durdu. durdu. Sıfır oldu mu? Oldu. Dönüyorum. Butonun elimi çektim ya. Dönüyorum tekrar. Burası sıfır mı? Sıfır. sıfır. Burası şimdi ne oldu? Sıfır oldu. Eskan sıfır oldu. Sıfır, sıfır olduğu için kapandı mı? Evet. Ama burası Sonra elimi çektim ya. Fark yok. Şu Burada neye baktım ben? Butondan elimi çektikten sonra da acaba bir terslik oluyor mu? Hı. Olmuyor yani. Baktım. Anlaşıldı. Şimdi geri negatif nedenetikleme. Onda açık bence. Evet. Deneme yanında elimden direkt şöyle çekme. Ben de deneme yapacağım. Aynısını ne diyorsunuz? Sen açıklama mı yapacağız? Evet. Tamam. Deneyelim. Açık. Kim sorusuzdur. Girişimci. Açık. Nasıl bir değişiklik? Arkadaşım diyor ki hocam böyle yapsak ne olur? Bakalım olacak mı? İntalasın mı? Ha aradınız ne? Onu da söyleyelim. N ponta girişte iş yapmaz. Ama birden sıfıra düşüşte çıkışını bir çevre aktif yapar. Tamam mı? Burada niye arayacağım? Buton değil mi? Çektiğim zamanı arayacağım. Öyle değil mi? Şimdi intilabastik var. Ben ki kalemler vardı orada deneyelim. Kapandı mı? Açık mı? Evet. Sıfır. Aşağı iniyorum, kapandı mı? Bir. Aa, futona ilk bastığım bir şey olmadı. Bakalım devam edecek mi? Futona ilk bastığım anda, Q çalışmadı. Dönüyorum. İkinci çevrimde hala basılı mı? Elim. Hala kapalı mı? Evet. Kapalı. Ben teraz önce ne buldun? Çalıştı, 1 oldu, bu oldu? <gülüyor> evet ilk bastığım çevrimde çıkış aktif olmadı ama ikinci çevrimde çıkış aktif oldu. Ama ben niye arıyordum? Evet. İlk çekme anlamı Anlaşıldı mı? Evet. Bu benim işimi görmedim. Başka yorum olan var mı? Evet. He? Evet. Yok mu? Evet. de kapatıldı. Şöyle deneyelim Input 00 kapalı kullandı PLC run yaptınız Hocam çalışır diyor Bir dakika çünkü çalışır mı bakalım bakalım ee, PLC run yaptığınızda Bu kontak kapalı üzerinden Merkele kadar enerji akış olur ama Merkele memori bit açık olduğu için devam etmez o da... Tamam mı? Peki butona bastığımızda ne olur? Butona bastığımızda keçeden açılır o. Bura ne oldu? Açıldı. Açıldı. Evet, Açıldı. Açılıyorlar. Buna açık, kapandı. Kapandı. Evet, mez, mez. Evet. Sağa sola gidiyorsun. Açık, bura 0. Aşağı iniyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Aşağı indiğinizde bura kapandı mı? Evet. evet. Işte. Bir oldu Bilmiyorum. mu? Evet. Oldu. Dönüyorum bir sonraki satıyorlar. Şeyde, çevrimde burayı kapadı mı? Evet. Ama bura açık. Evet. Ben ben oldum. Oldum. Ben ben oldum. Oldum. Dur aradığımız bu değil ama. Elimi çekme abi. Evet. Yani ne oldu? Butona bastık. Evet. Tamam mı? Evet. Burayı açtı. Evet. Merker çalıştı. Evet. Merker burayı kapadı ama butonun burası açık olduğu için konta. Ondan sonra ki çevrimlerde çalışma yapmıyor. Butondan elimi çekme anıma bakalım bakalım. Butondan elimi çekme anı. Şu aşağıya siliyorum. Butondan elimi çekme anıma bakıyorum. Butondan elimi çektim mi? Evet. Butondan bura kapandı mı? Evet. Merkiri ne olarak görüyor şu anda? Kapandı. Niye? Bir önceki çevirde merkez zaten birde. Bunun kapalı olarak gördü mü? gücü çalıştırdı. biliyorum aşağıya. iniyorum aşağıya. bura açıldı. Evet. açıldı mı? evet. açıldı. herhangi evet. bir oldu mu? olmadı. oldu. açıldı. devam ediyoruz. devam ediyoruz. parmağımı çektiğim anda şu çalıştı mı? evet çalış. bundan sonra ama çalışması lazım çevir. Evet. devam ediyoruz. elimi tutondan çektiğim birinci çevrim çalıştı. elimi motordan çektiğim i̇kinci, ikinci çevrime döndüm. Bura kapalı mı? Evet hocam. Normalde ki haline geldi. Çünkü evet. o nedeniyle devam evet. ediyorum. Evet. Merkel evet. bir önceki çevrimden sıfır olmuştu. Evet. Veya memory bit bir önceki çevrimde sıfır evet. olmuştu. Evet. O nedenle evet. burayı açtı. Açtı. Çünkü evet. sıfıra düştü. Evet. Yani bu butonu elimden çektiğim çevrimde Burası Merkel bir önceden bir olarak hatırlandığı için, bir olarak hatırlandığı için burayı kapamış, iş vermişti. Ama aşağı satır indiğimizde merkez'in yeni değeri ne oldu? Sıfır oldu ve elimi butondan çektikten sonra ikinci çevirinde oraya artık ne olarak atılıyor? Sıfır olarak atılıyor. Sıfır olarak atılacağı için de veya sıfır olarak görüyor değeri buradaki kontağını normalde açık haline geri getirdik. Tamam Bu da negatif keralı tetiklemenin niye kontağını kullanmadan yapılmasıyla?